Bugün 1 Mart 2022 Salı. Mars günündeyiz. Kova burcundaki ay Güneş sosyal ve insancıl enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Kova burcundaki Merkür ve Satürn'e kavuşacak ve 05'te boşluğa girecek. Ay gün boyu önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Sabah saatlerinden itibaren zihinsel enerjimiz yükselebilir. Yeni fikirlere sahip olabiliriz. Düşüncelerimizde çok ısrarcı ve sabit olmamız da mümkün. Karamsar ve depresif eğilimlere karşı dikkatli olmalıyız. İçinde bulunduğumuz durumları sakin ve sağduyu değerlendirmeye çalışalım. Gün içinde yeni kararlar almak, önemli işlere girişmek çok doğru olmayabilir. Süre gelen işlerimizle ilgilenebilir, gözden geçirmeler yapabiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde, bugün geçtiğimiz ayın konularını değerlendirebilir, yeni hedeflerimizi planlayabiliriz. Gün içinde yalnız kalmaya zaman ayırıp, iç dünyamıza yönelip tefekkür yapabiliriz. Balık burcundaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasında etkileşen olumlu açı sezgilerimizi ve kişisel yaratıcılığımızı destekleyebilir yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilir kişisel ideallerimize odaklanabiliriz heyecan ve coşkumuzu yükseltecek bazı sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz ay gece 23.53'te balık burcuna geçecek sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun